Bugün 26 Temmuz 2021 Pazartesi, Ay günündeyiz. Kova burcunda ilerleyen Ay, güne sosyal ve insancıl enerjiler veriyor. Sabah 2.13'te Ay, Aslan Burcundaki Mars'ta karşıt açı yapacak ve boşluğa girecek. Sabah karşı, günün erken saatlerinde duygusal ve fiziksel gerginlikler hissedebiliriz. Dürtüsel davranışlar, zararlı olacağından... Rasyonel davranmak önemli olacaktır. Kaza ve sakarlık risklerine karşı da dikkatli olmalıyız. Sabah 6.29'da Ay, Balık Burcu'na geçecek ve Jüpiter'le kavuşacak. Daha duygusal ve sezgisel enerjiler altında olabiliriz. Hassasla iyimser enerjiler iç dünyamıza yönelmemize de imkan verebilir. Ruhsal ve manevi konulara yönelip tefekkür edebilir, gelecek ideallerimize odaklanıp dilek dileyebiliriz. Öğle saatlerinde Balık Burcu'ndaki Ay, Başak Burcu'ndaki Venüs'e karşı açı yapacak. Sevdiklerimizden daha fazla ilgi bekleyebilir. Keyif ve konfor ihtiyaçlarımızda abartılı tutumlar takınabiliriz. İlişkilerimizde fazla talepkar olmak dengesizlik yaratabilir. Sahip olduğumuz değerlerin bilincinde olup sevdiklerimizle vakit geçirmek içsel dengemizi bulmamıza yardım edebilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.